Merhaba sevgili yaylar ve Yükselen Burcu yay olanlar Şubat 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz Sevgili yaylar ayın genel başlıklarına önce bir göz atalım Aslan Burcu'nda bir dolunay var Balık Burcu'nda yeni ay doğacak Venüs ve Neptün Balık Burcu'nda birleşiyor Mars ay boyunca İkizler Burcu'nda ilerleyecek Evet şimdi detaylara bakalım 5 Şubat'ta Aslan Burcu'nda Dolunay meydana gelecek aya Dolunay tesirleriyle başlıyoruz ee, Aslan Burcu'ndaki Dolunay özellikle sizin 5'in 9. evinizdeki alanlarda önemli bazı dönüşümler farkındalıklar tamamlanmalar getirebilir sizin için keyifli bir Dolunay güzel bir açıda oluşuyor bu geçtiğimiz Temmuz sonu Ağustos'ta başlamış bazı konular da netleşebilir geçtiğimiz ayın ee, belki başlat, geçtiğimiz ay içerisinde başlamış bazı konular da bu Dolunay'da bir görünür hale gelebilir, sonuç verebilir. Ee, ve aslan özellikle yurtdışı konuları, uluslararası konular, medya yayın alanındaki çalışmalarınız, akademik e, eğitimle ilgili çalışmalarınız veya bazı hukuksal be beklentileriniz varsa bunlarla ilgili konularda bir e, tamamlanma, bir hızlanma, sonuçlar getirebilir lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle 15 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyor mu sabit burçlarda Bunlar aslan kova boğa akrep olabilir özellikle sabit burçlarda gezegenleriniz bulunuyor mu Eğer bulunuyorsa bu dolunayın sizin için çok daha güçlü etkileri olabilir e, bu ay hızlı bir ay. Çünkü geçtiğimiz birkaç ay biliyorsunuz gerileyen gezegenler nedeniyle günlük hayatımızda zorlandık i̇şte kısıtlamalar oldu yapmak istediklerimizi tam hayata geçiremedik ya da engellerle karşılaştık kararsızlıklar vardı belirsizlikler vardı bu ay Birçok gezegen ileri hareketli olduğu, az da rastlanan bir gökyüzü görüyoruz. E bu da tabii ki günlük hayatımızı hızlandıracak. Bu ay daha verimli olabilir. Mars ay boyunca İkizler burcunda olacak. Aslında her türlü ilişki alanında mücadelenizin güçlü olduğu bir ay. Hani Bunlar evlilik, ilişkiler, partnerinizle ilgili konular, işbirlikleri, ortaklıklar veya rekabet içerikli bazı konularınız olabilir. Yani yasal bazı işleriniz olabilir. Davalar, mahkemeler gibi hani bunlarla ilgili konular olabilir. Mücadele alanınız bu alanlarda. Birkaç aydır da devam eden gelen konular olabilir bunlar. Ee, yine ay boyunca aslında enerjinizi buraya harcıyorsunuz. Ayın 11'inde Merkür'ün kova burcuna geçişi e, zihinsel anlamda sizi güçlendirmeye başlayacak. Yani burada geleceğe dair planlar, programlar, projeler, anlaşmalar, sözleşmeler bunları daha rahat ilerletmeniz, kararlar vermeniz, kendinizi daha iyi yazılı ya da sözlü her alanda daha iyi ifade etmeniz mümkün görünüyor Bunlar ilişkiler her türlü işbirliği alanında da sizin için verimli bir süreci başlatabilir Venüs Balık Burcu'nda 15 16 Şubat gibi neptünle de birleşecek dördüncü ev alanınızda olacak bu ay ayın genelinde Aslında daha duygusal etkiler kendinizi rahat hissedeceğiniz güvende hissedeceğiniz alanlar biraz da ailevi konularda olabilir 14 15 16 Şubat ev yuva alanlarında daha fazla böyle bir iyileşme bir yardım teması özellikle aileden maddi manevi destekler alabilirsiniz ya da sizin hani onlara bazı destekleriniz olabilir Çünkü anlayış kabul empati yardımlaşma temalarının öne çıktığı bir dönem ki bu daha çok sizin ev yuva alanınızla ilgili bir yandan da evinizi güzelleştirme konforunu arttırma gibi alanlarda bazı faaliyetleriniz olabilir bunun için de güzel destekler alıyorsunuz romantik konularda Evet biraz daha belki bu venüs Neptün kavuşma sizi daha idealiz hale getirebilir beklentilerinizi arttırabilir ee, Tabii ki Mars burada ilişkiler alanında mücadeleler veriyor bazen bu duygusal beklentilerimiz idealiz, idealize ettiğimiz konular güven alanında biraz sıkıntılar yaratmış olabilir veya yaratıyor olabilir O yüzden çok da idealize etmemeye çalışın. romantizm konularında daha mantıklı yaklaşmakta fayda var. Hatta e, ilişkilerdeki bu e, maddi-manevi paylaşımlar alanında, yardımlaşma temalarında da daha mantıklı, daha sağduyulu davranmanızda çok aşırı fedakarlıklara e, gitmemenizde fayda var, sevgili Yaylar. Ayın 20'sinde Balık Burcu'nun bir derecesinde yeni ay doğacak. Bu yeni ay ev-yuva alanlarınızda bir yeni kapı açabilir. Örneğin yani yer değiştirmek, taşınmak ev almak, satmak, kiralamak gibi konular olabilir. Evde yaşadığınız mekanlarda bir düzen kurabilirsiniz. Aileyle, özellikle anne baba ebeveynlerle ilgili konularda bu balık yığınıyla beraber Yaşamanızı biraz daha görünür hale gelebilir, konularınız gündemleriniz olabilir. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritanıza bakınız. Özellikle bir derece ve yakınlarında Güneş burcunuz, yükselen burcunuz varsa, bu Balık Yeni Ayı sizin için daha önemli olacaktır. Daha fazla kişisel etkilerini hissedebilirsiniz. Ayın 20'sinden sonra Venüs Koç burcuna geçecek. Ee, Jüpiter biliyorsunuz gezegeniniz Koç burcunda. Jüpiter büyük şans, Venüs küçük şans ve her ikisi birden Koç burcu durumda hareketli olacaklar Şubat'ın son günlerinde Hatta Mart'ın ilk günlerinde bu etkiyi olumlu bir şekilde alabilirsiniz Çünkü koçtan gayet güzel bir açı alıyorsunuz 5. evinizde olacak yani aşk ilişkiler romantizm konularında Özellikle Venüs'ün Jüpiter'le birlikte hareketi sizin için çok şanslı ve kısmetli görünüyor e, kalbiniz boşsa romantik ve ilişkiniz yoksa evet şimdi aşık olma zamanı özellikle Şubat sonundan itibaren bu etki artıyor çocuklarla ilgili keyifli gelişmeler olabilir ee, sevindirecek konular olabilir çocuklarınızla ilgili çocuk sahibi olmak istiyorsanız Tabii ki yine burada da kısmetiniz şansınız var hamilelik doğum gibi konular içinde gayet güzel keyifli etkiler altındasınız hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum hoşçakalın